Bizden 35 k kare artı 100 k eksi 15 ifadesinin çarpanlarına ayırmamız istenmiş. Elimizdeki terimlerin katsayıları birden farklı olduğu için gruplandırarak çarpanlarına ayırmalıyız. Ama bunu yapmadan önce verilen terimlerin ortak çarpanları olup olmadığına bir bakalım. Belki bir katsayısını elde edebiliriz. Bir katsayısını elde edemesek bile böylelikle en azından daha küçük katsayısı olan terimlerle uğraşıyor olacağız. Evet, buradaki sayıların hepsi 5'e bölünebilir. Yani bu terimlerin en büyük ortak böleni 5. O zaman bunları 5 parantezine alalım. 5 çarpı, parantez içinde ne olacak? 35 k kare bölü 5, 7 k kare eder. 7 k kare, 100 k bölü 5, 20 k eder. 20 k ve eksi 15 bölü 5. Bu da 3 olur. Böylece terimleri 5 parantezine alabildik ama katsayıyı 1 yapamadık. Bu yüzden bir kez daha gruplandırarak çarpanlarını ayıralım. En azından buradaki sayılar daha küçük. Küçük sayılarla işlem yapmak daha kolay. Çarpımları 7 çarpı eksi 3 olan iki sayıyı bulalım. Yani eksi 21. Ve bu iki sayıyı topladığımızda 20 olmalı. Bu sayıların çarpımları negatif olduğu için ikisi de farklı işaretlere sahip olmalılar. Bir tanesi pozitif, bir tanesi negatif olacak. Elimizde farklı işaretli sayılar varsa, toplama işlemi yaparken iki sayıyı da pozitif olarak ele alıp çıkarma işlemi yapıyormuşuz gibi düşünebiliriz. Yani bu iki sayının pozitif hallerinin farkı 20 olmalı. Eğer 20'yi ve eksi 1'i alırsak çarpımları eksi 21 olur. Yok, olmaz. Yanlış oldu. Eğer 21'i ve eksi 1'i alırsak çarpımları eksi 21 olur. 21 çarpa eksi 1, eksi 21 olur. Ve bu iki sayıyı topladığımızda 21 artı eksi 1, yani 20 olur. Topladığımızda da sonuç 20. Bu sayılar yazdığımız kurallara uyuyor. O zaman 20k'yı 21k ve eksi 1k olarak parçalayalım. Elimizde 5 çarpı 7k kare var. 5 çarpı 7k kare. 20k ifadesini... Bunu farklı bir renkle yazayım. 20k ifadesini 21k eksi k olarak yazalım. Veya isterseniz eksi k yerine eksi 1k yazabilirsiniz. Son olarak elimizde eksi 3 var. Bunu yapmamızın asıl amacı bu iki grubu da çarpanlarını ayırabilmek. Burası ilk grubumuz olsun. Şimdi bu grubu nasıl çarpanlarını ayırabiliriz? Bu sayıların ikisi de 7k'ya bölünüyor. 7k çarpı diyelim, 7k kare, bölü 7k, k olur, k artı dedik, 21k bölü 7k'da 3 olur, artı 3. Böylece bu ifadeyi çarpanlarına ayırmış olduk. Şimdi de bu gruba bakalım. Bunların ortak çarpanı eksi 1. O zaman eksi 1 parantezine alabiliriz, değil mi? Bu da eksi 1 çarpı parantez içinde eksi k bölü eksi 1 k eder, k yazdık, eksi 3 bölü eksi 1 artı 3 olur, artı 3. Ve tabii bütün bunlar olurken dışarıda bir de 5 vardı değil mi? Bu 5'i bir saniye göz ardı edelim şimdilik. Parantez içindeki iki terimin de ortak çarpanı k artı 3. O zaman ortak çarpanı olarak yazalım. 5'i görmezden gelmeye devam edeceğiz. O halde parantezin içindeki ifadeleri k artı 3 ortak çarpanıyla yeniden yazacağız. k artı 3 çarpı 7k eksi 1 olur. Bu size tuhaf görünüyorsa k artı 3'ü bu ifade üzerine dağıtın, yukarıdaki ifadeye tekrar ulaşacaksınız. k artı 3 çarpı 7k bu terime, k artı 3 çarpı eksi 1 de bu terimi verecek. Tabii tüm bunlar olurken, tüm bu işlemler devam ederken, kenarda bekleyen, kenarda hala bekleyen bir 5'imiz var. Bu 5 orada duruyor. Buraya yeniden parantez koymamıza gerek yok. 5 çarpı k artı 3 çarpı 7k eksi 1. Ve böylece verilen ifadeyi çarpanlarına ayırmış olduk ve işimiz bitti. Şahane!